Arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar sizlere Nasıl sınırsız şekilde VDS açabilirsiniz Ve o VDS mining yaparak Nasıl arkadaşlar e, Discord Nitro alabilirsiniz Onu sizlere göstereceğim Arkadaşlar şimdi hemen Google Chrome'umuzda yeni Sekme açıyoruz ve buraya Arkadaşlar virtual Virtual box Yazıyoruz arkadaşlar Ondan sonra Oracle VM e, Virtual Box e, diye böyle bir şey çıkacak. Buradan direkt Downloads e, kısmına geleceğiz arkadaşlar. E, ondan sonra arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi e, 6.1.22 Platform Package diyecek. Buradan Windows Host diyeceğiz arkadaşlar. Ardından exe dosyamız inecek arkadaşlar. Ben hemen... Ee, şunu bir iptal edeyim, Mojo'nun internetten gitmesi. Şimdi. E, programı indirip kurduğumuzda Karşımıza böyle bir şey gelecek Hemen e, arkadaşlar Size açıklamada verdiğim linkten Windows 11 ISO dosyasının 4.5 GB'lık Bir dosya arkadaşlar indiriyorsunuz. ben yaklaşık bir saat gibi Bir sürede indirdim o yüzden de Bu yöntemi gösteriyorum e, İndiriyoruz arkadaşlar sonra Programı açıyoruz virtualbox Programını açıyoruz arkadaşlar Ardından buradan Yeni diyoruz bakın mavi bir tane var. Bunu açıklıyoruz. Ardından buraya e, sanal makine diyeyim hatta dur. Sanal makine video diyeyim. E, bu da e, bu e, makine klasörünü elemeniz tavsiye etmem. Terminal Microsoft, the Windows değil de Linux yaparsınız. Sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Microsoft Windows yapalım. Buradan arkadaşlar Windows 10 64 bit seçeneğini seçip ileri diyoruz. Buradan RAM miktarını seçeceğiz. Hemen ben şuradan e, 4096 4 GB RAM'lik olan arkadaşlar seçiyorum. E, hatta durun bir dakika. Hatta. Tamam. Şimdi yeni diyelim tekrardan hemen buraya sanal makine. Bir yes. Hemen ben şoları arkadaşlar bir tekrardan yapayım yanlışlıkla dedim. Çok özür diliyorum. Ee, bu RAM miktarının bizim 5 GB yapmamız iyi olacaktır. Şöyle 5146 o sıralarsa yapmamız iyi olacak. İlet ediyorum. Şimdi sanal bir sabit disk oluştur diyorum arkadaşlar. Oluştur dedim. Sonra VD-i seçiyorum buradan. İleri diyorum, tekrar ileri diyorum. Buradan e, PDSM'izin boyutunu seçeceğiz. Yani depolama alanını seçeceğiz 50 GB yapmanızı hiç tavsiye etmem. Hiçbir şekilde bunu program sınmaz zaten. E, benim tavsiyem e, 487 veya 500 GB aralığınız arkadaşlar. Oluştum dedim VDS'imiz gördüğünüz gibi oluşturuldu. Şimdi ee, Burda arkadaşlar turuncu bir şekilde ayarlar var. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından bunu tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada belge, e, bilgilerimiz geldi belgenlerden çıktı. Bilgilerimiz geldi arkadaşlar. Hemen buradan e, sol taraftan depolama kısmına giriyoruz. Ardından buradan sanal makine VDS'yi seçiyoruz. Siz burada VDS'nin slug'nızı hangi koyduysanız o bulacaktır. Katı hal sürücüsü. Bunu işaretliyoruz ve tamama basıyoruz. Ardından tekrardan ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Tekrardan depolamaya geliyoruz. Denetleyici sata var. Sonra bunun yanında böyle mavi bir şey var. E, Ardından... Geldiğimizde optik suyucu ekler ediyor Bunu tıklıyoruz. Ardından ardından arkadaşlar buna şöyle ekle diyoruz. Arkadaşlar açıklama kısmında verdiğim e, ISO dosyasını işte buradan seçiyoruz. Ondan sonra bunun üzerine bir kez tıklıyoruz. Mavi olacaktır. Seçin diyoruz arkadaşlar. Ve tamama basıyoruz. Sonra arkadaşlar e, VDS'imizi başlatacağız. Ee, hemen ben videosu başlatıp geleyim ben burada kaydet durduracağım çünkü çok uzun sürecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben az önce dedim çok uzun sürecek kurmamız dedim. Arkadaşlar şimdi e, zaten e, kurulum aşamasını sizlere anlatacağım e, internet sitesi olarak da bulabilirsiniz. E, şimdi neyse kurduğumuz zaman arkadaşlar karşımıza böyle bir şey gelecek. Ben resimler üzerinden göstereceğim için kurması yaklaşık 1-2 saat sürebiliyor. Ayrıca videoyu beni bu akşamı yetiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi, e, karşımıza böyle bir Windows 11 ekranı geliyor arkadaşlar. E, hemen burdan Windows 11 için e, zaten sınırsız VDF açma yöntemini de Böyle bir şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi e, istediğiniz gibi e, salaznoksa, iyonusu, indirip arkadaşlar, aynı yapabilirsiniz. E, tabii ki de e, bunun için arkadaşlar e, aygıt e, pardon aygıt demişim bu bilgisayarı açıp. Ee, sizin arkadaşlar bu bilgisayar uygulamasını açıp sizin işlemcinizin özelliklerinize de bakmanız gerek. Eğer BDS'in işlemcisi Windows işlemcinizi e, sanal oluşturduk ya sizin kendi ekran kartınız üzeriniz var. Eğer o ekran kartını kullanıyorsa arkadaşlar mining yapmayın. Ama eğer kullanmıyorsa e, oradaki ekran kartı farklı bir ekran kartı yazıyorsa. Orada istediğiniz gibi mining yapabilirsiniz. E, VDS'in ekran kartı çöp olduğunda da yeni bir e, mining açabilirsiniz. Bu videomuzda buraya buraya kadardı arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik aşağıdan like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, e, hoşçakalın, bay bay.